20, 27 Nisan 2020 Burdur merkeze bağlı Kumucak köyündeyiz. Yanımızda rekor gübre sıvı yaprak gübresi müşterimiz Sultan Kara. Sultan Hanım burada fideleri dikerken serayı kurarken yaprak gübremizden uygulama yaptınız. Evet. Daha önceki yıllarda rekor gelişim kullanıyordunuz zaten evet. tabandan. Yaprak gübremizi Fideleri dikerken uyguladığınızda ne gibi sonuçlar gördünüz? Ben e, dikerken uygulamayı yaptığımda önce diktiğimizde üstten uygulamıyordum. Tabii fidan biraz kendini zor topluyordu. Kökünü zor atıyordu. Şey yapıyordu. Şimdi bunu diktim. Geldim iki gün sonra. Eştim baktım şöyle birer santim kök atmış. Dabanla palçına birer hemen. Hızlı gelişimde. İyi dikerken toprağa uyguladınız. Üstten duşlama şeklinde. Evet. İlk dikinde. İlk evet. dikimde üstten uyguladım. Sonra yine üstten uyguladım. Bu sene tabandan toprağını uygulamadım. Hep üstten uyguladım bu sene. Peki, Çok memnunum. Peki e, gelişim konusunda bu e, kaç gün oldu dikeli? Hangi tarihte diktiniz? E, burayı 25 Nisan'da diktik. Yok 25 Nisan'da diktik. ama Mart 20 Mart'ta diktik. 25 Mart'ta. Mart'ta diktik burayı. Hı. 25 Mart'ta hasret hasret diktik. Yaptınız? 20 Nisan'da hasat ettik. 20 Nisan'da hasat ettiniz. 25 güne ortalama bir 25 hasret günde hasat yaptık. Günü. Şöyle bir gösterelim bir tane, bir iki tane çiçeğimizden şeyden ee, ürünle alakalı. Buyur. Bunun çeşidi neydi? Baby. Baby çeşidi. Farklı çeşitler var. Şu arkadan da bir tane gösterelim. Bu da baby. Bu şekilde. Şöyle yukarısı pembe. Yani tektir. burada kış dönemi için Evet. E, gayet güzel bir başarı. Evet. Burada şunu yapmaya çalışıyoruz. E, rekor gübre, yaprak gübresini hidal dikiminde, sera hazırlığında uyguladığımızda bahsetmiş olduğunuz köklenme, Stres, Stres yaşamıyor, erken evet. asrıta gelmesin, evet. çiçeklenme hepsini getiriyor. Ben buraya 20 Mart'ta, 25 Mart'ta diktiğim halde hiç soba yakmadım. Soba Hiçbir yakmıyor. şey yapmadım. Havalar nasıldı peki? Havalar yine dışarısı, eksi biriken benim seramın içi 6 dereceydi, 5 dereceydi, burada yapmadım. Kaç dönüm toplam? Burası bir dönümden geçik, bir, bir dönüm 700 metrekare. Bir dönüm 700, burada hem domates var hem, hem salatalık, salatalık var, var. 3000 fidem var benim burada. Domates için de aynı şey geçerli mi? Aynı. Ondan da kısaca bir gösterelim mi? Yani fideyi dikerken uygulama yaptınız. Evet, aynı. Öyle. Fideyi dikerken aynı uygulamayı yaptım. Burada da e, üstten duşlama şeklinde dikerken evet. verdiniz. Verdik. Ee, sonra 15-20 gün sonra bir daha ile bir daha üstten yaptım. Tamam. tamam, bir daha yapmadım. Şu anki görüntü olarak zaten evet. çiçeklenmesi de. Çiçeklenmem bu güzel. Bunun çeşidi neydi? Bu tabir. Şöyle çiçekler evet. durumda. Şu köy domatesi, kuzey köy. E, köy domatesi. E, rekor gübre, yaprak gübresini tavsiye eder misiniz? Ederim. Her, her çiftçi ederim. Gömül rahatlığıyla. Bir bir şey görmedim. Beni var. bu yıl 3 yıldır kullanıyorum. Ben faydasını gördüm. Zararını görmedim. Biz teşekkür ederiz. Ben Yarın de teşekkür ederim. Görüşlerinizi paylaştınız. Bol bereketli <Gülüyor>